Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı. 22 Haziran Cuma gününün son maçı, E grubunun dördüncü maçı olan Sırbistan-İsviçre maçı olacak ve Dünya Kupası'nın 8. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Sırbistan takımı ise Dünya Kupası 2018'e katılmak için fon eleme maçı yaptı. Bir yenilgi, üç beraberlik ve altı galibiyet alarak turnu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 35 oranlı Sırbistan kazanabilir. %34 oran ile de İsviçre maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 31. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. <gülüyor> Sonu analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.